Kaş kardeş ha? Kaç yaşındasın? Başlayalım. Hmm. Kendin anlatacaksın bura. Anlat. Her şeyi anlat. Anlatacaksın kaş kardeş ka? Kaç yaşındasın yıldız hanım? Ben ha, doksan. Kaç kardeşsiniz? Ondan kere biri ondan keri biri öldü kardeşimizin iki denesi öldü. Ahvalkata de... İşte öyle, öyle öyle öyle vakit geçirdik. Neler yaptın Elif teyze çocukluğunda? Hangi işleri yaptın? Anlattın ya şimdi anlattın. Şimdi, şimdi bak dokuma dokudum. Bir dokumala dokudum, bir dokumala dokudum. O vakit kadar dokurdum, dokurdum, kalkadım. O vakit kadar böyle gezerine geldim. O vakit kadar aramda değdi tokmuyu da den dertim yine ben de dokuma çağı içli dokuduk iki tane evli çocuğa namazla dokudum o kadar kadar her şeyi dokudum çuval dokudum her şeyi leva katata işte evli evlek geçirdik kaç yaşındaydın elif teyzem onları yaparken Onları yavarken ufadım, işte on beş yaşında, on altı yaşında Orluğa'daydım. Okula gittin mi Elif teyze? Okulu beceremezdim peki. <gülüyor> Okulu beceremezdim. Hiç gitmedin mi? Gittim, açık gittim. Gittim. İşte öyle öyle, öyle kadın kızım vakit geçirdik. Başka neler yaptın? Ee, geçi sağdın mı diyorlar bak. Geçi falan sağmışsın. Ekim... Çok çok geç sağdım. Çobanım vardı o bakana kadar. Çobanım vardı. Çok faydalıydı. Şey derdi. Aba derdi. Kilit al gitti derdi beni. Evden derdi. Onu getir ve onu getir ve derdi. Ben de getir vereyim derdim. Bir de... Anası da anavalla dedi o bir katı. Pirin dedi onu katvar dedi. Katvaralım dedim. O anda da katvatkanasun ha. da. onun içinde hüle foga da çıkı varmış. Oğlum de paraymış. Bak. O vakada katvattaaptaydık. İdividik. 5 gece Elif dedim bir var mı dedim. Hayır dedi ama yok dedi. sos dedim ben. Var senin bir kayıbın dedim. Hayır yok dedim. Yok dedi gari. Üçü kadar sordum. Söy dedim o altın çıkısı nerede ya dedim. ana ama dedi. Buldunuz mu dedi, ben bulduk dedim. Öbür tarağa da Hele senin eline geçmişti dedi. Başkadır eline geçeydi olmazdı Korkalkı ya, ya, dedi. Korkalkı sevin ya çuvan. Hadi dedi de dün dedi. Saaten yere gelmekten bir gün geldi dedi bak. Yine <gülüyor> ülülü, geçicelliyle ondan key onla bunla kadın kız vakit geçirdik. Ne yapacaksın? Kaç yaşında evlendin Elif? Evlendik ha. Evlendik ha, kaç yaşında? İşte o kadar. O, o 8, 19, 20 29 30 yaşına bilem evlendiğimiz. Evlendik. Hemen evlendik. bir yıldır iki Kaldık. Adam veldi. Ata meltikten beri başka birine davadım. Diğellerim bekçiydi. Vakıda kadar işte öyle süründük. Naldı gün altlarında yığılma yığıldık, şey ettik. Vakıda kadar de adam da oraya, uğlağa geçiyor götürdü. Orada bakalım, sağalım diye. Oralarda çok süründüm kızım. Evlendikten sonra da Evde, ikinci evi yani. de, İkinci ikinci evdi. Çocukların oldu mu Halife? Olmadı ha, çocuğum olmadı. Olmadı gal. İkinci evliliğinden eşinden mi vardı çocukların? Yüzün İkinci... var vardı. Onlara bakmış gal. Ee, Bakmamın, hepsini çıkardım. Ben çuvalgirdim emme, anam vamaca diye dedi. Attılar beni. Garıdoldu, ata gibi beni uğrattılar. Ya, onlara iyi verdin, çıkardın, kaç çocuğu da dört mü de, o hepsine iyi verdin, bal kaldın, onlar da sana şimdi gelip de, sen de iyiyim, kötüyüm demediler. Demiyorlar mı sana? Demediler. İşte böyle kızım. Dedem ne zaman öldü? Ha? Dede ne zaman vefat etti? İşte vefat etti. O öldü. Ne diyeceksin? Maşallah 96 yaşındasın Elif teyzem. Ha. Sağlıklısın da yaşına göre neler yedin içtin? <gülüyor> neler işte? Neler yiymişken o vakit kadar işte bulundan yedim. Ama ben az yedim. Az, az yiyen. O vakit kadar ondan idara oluyor. Şükür olsun yine e, Hura gidip geliyor. Bir yere gelmedikleri vakit oturuyor. Düğünün olmuştur mutlaka değil mi? İlk evliliğinde düğünün Oldu olmuştu. oldu. Nasıl oldu onu anlatır mısın bize? Nasıl olacak o vakit kadar işte ilk günüme. Oldu o vakit kadar. İyi oldu. Belevinde, düğünlerde neler yapılır Elif teyzem? Ne Hı? adetler vardır? Ne adetler vardır? Da, davul çalarlardı, oyun oynarlardı. Köl oyun tutarlardı, oynarlardı. oynarlardı. O vakit kadar gelin gülü alışıyor kadar, gelin aldılar, hadi bir bilgir vardı, ona bindirlerdi. <gülüyor> Sen de bindin mi? Bindim. O vakit kadar da, beni de kan bindi. Açıkta bir böyle bayır yeri vardı, o bayır yerde o vakit kadar karlar ünlüyor beni. Keneng o bayır yerde sıkı tut diyorlar. Düşersin diye? <gülüyor> Düş, düşersin diyorlar. Açık bahanda bayırda en en kere işte aldılar, verdiler adam evine. Gelinlik yoktu değil mi eskiden? E, e, bir fes yaparlarmış. Nasıl yaparlarmış? Ha onu? vardı Gelinlik ederlerdi. elde buralara ju alırlardı. Ju'lara işlerlerdi, oğarlardı. Onu sokarlardı başına, üstünden bir çeki çeki derlerdi. Öyle, öyle işte kızım öyle derlerdi. Geldik o kadar şey. adamın evine. Yendirdiler beni. Hadi, koyduların içine. Eh, İyiydi rahatımız, o da öldü. Ha, onunla iyiydiniz. Ha, i̇yiydik, iyi, iyiydik. Ee, Gelin başı düzüyor mu? Düzmüşsün herhalde sen öyle mi? Gelin başı da düzeydim. Baklava da dedim. Elimden gelmedik yoldu benim kadın kızım. Ha, gelinlerin başını sen düzüyordun öyle mi? Düzeydim. O vakit kadar, kadar filan yer de gelsin de benim başımı düzümesin dedi. Hani gidelim bak hani Düğünler öyle herhalde. kibirlenmezim gidelim. Ne güzel. O vakit kadar, kadar düz Hı. verdim. O kadar... Baklava denne o kadar, kadar. hani birden hiç yetmedi. Beni aldı, onu tepemi koydum, bir döndürdüm tepemde. O kadar kadar tepeden çıkardım, baklava. Tabii ocak fırınlar mı var? O, ocakta yapıyormuşuz değil Ocakta yapıyorduk, ocakta. İşte öyle öyle öyle. Şimdi her şey bolluk ve kolay değil mi? <gülüyor> kolay, kolay. Yani şimdi çocuklar desen öyle, kim ne zorluklar, su bile yokmuştur belki, ne zorluklarla büyütmüştür. E, e, e. Çocukları bile diyorum su bile yok şimdi, eskiden? Yok. Eskiden, hı Şimdi ne var? İriğin elden, su elden. Kaldır, kaldır biri elden. Şimdi ne var? Yoyan vermek yok. <gülüyor> Çamaşır yıkamak e, yok. Bir şey yok. Çamaşır yıkamak yok. İvilik. Giderdik. Da puan bilmeni ne yerdeydin. Ura giderdik. Bir de çal topla geldik. Uwuk dedi. Ortunu topla den geldik. Şurda. Uwuk geldin. İşte bu zaman yüle yüle vakit geçti. Acıya da gittiniz mi Elif teyze? Gittik. Gittik. İkinci eşinle beraber gitmişsin. İkinciyle. O birinci eviyle gittik ha. Ölmesi böyle olacak halin Hayat böyle. Ne yapacaksın Elif Teyze'nde? Ne yapacaksın fayda yok kızım. Ama torunlarmış galiba değil mi? Bakıyorlar mı sana torunlar. Torunların diyorum bakıyormuş şimdi sana. He? Kardeşim. Kardeşinin diyorum. Çocukları bakıyorlarmış şimdi sana. Allah razı olsun. Bakıyorlar. Bakıyorlar. <gülüyor>